Yola çıkıyoruz. Sokağa çıkmamız lazım. Sizce aşk nedir? Ya ne bileyim, iki insanın kavuşması gibi bir şey aşk. Bir aşk aşk evet. karşılıksız olur. Şey ya, anlatılmaz ki. Yani Yaşanır. Aşk. Ben aşka inanmıyorum ya kanka. Yani aşk diye bir şey yok. Bence aşk diye bir şey yoktur. İnanmam. Tek taraflı oluyor çünkü. Peki, ilahi aşk inanır mısınız? İlahi aşk. Sanmıyorum ya, bence aşk hiçbir şey. Hani iki kişinin birbirlerini aldatması diyelim. İlahi aşk tabii ki. Allah'a inanıyoruz. Allah'a aşk Allah'ı seviyoruz. Hani ona ona aşkımız kalptendir zaten. Evet. Evet. Siz inanırız. İlahi aşka inanırım. Kesinlikle.